Merhaba dostlarım, ben Serdar ve arkadaki müthiş e, boston e, bastın... Kim bastı, kim kimi bastı hiç bilmiyorum ama bu berbat espri ile birlikte açıyoruz bu bölümde. Osman'a baştan hoş geldiniz. Fallout 4'e baştan hoş geldiniz. Buraya gideceğiz. Tam tam olarak şu gördüğümüz yere gideceğiz şöyle birazdan ama... Önce, hocam selam. Anlaşıldı. Diyor ki ben... Gördüğünüz gibi, elim kolum metal diyor. Öyle mi? efendi ha. Hiç uğraşmayalım bunlarla ya. Bir, birileri mi geliyor peşimizden yok? Ha şurada küçük Mirelurk yavruları var. Onlarla uğraşmayacağız. Ölsünler, başkaları öldürsün onları. Burası tehlikeli bir alan. O yüzden çok fazla şey oluyor burada. Hocam selam. Merhaba ben geldim. Acaba Selam. Siz sizinle hala patates fideler almak için gelmedim ya. <gülüyor> Kate. Ah. Yeah. İki şey kapı. Ulan hemen burada şey alacaksak al bakayım. Evet, al bakayım. Yeah. Here you go. Here's your caps. E güzel. Bugün de helal iş yaptık. Gidip şunları kesek bari ne yapalım? Sesleri duyuyorum. Yukarıdan sıkı var. Okay sanırım çoktan efşa olduk. Ben sizi dövmeye geldim selam. Ben sizi döveceğim. Kim sıkılan? Sh. Alo. Kim斯基 olan? Ah şerefsizce bak, sağ kalan yağmaca. Bakalım ne kadar sağ kalacaksınız. Gelin bakalım şerefsizler. Diğer nerede ha? Al bakalım. Bu arada yabancı konuşuyorlar, yabancı dille konuşuyorlar çünkü ee, Norveç gemisi bu aslında. Norveç'ten gelen bir gemi. Şeyden sonra, bu spatula. Oo oo oo hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Ya tükürme be, bir medeniyet algınız olsun ya. Bak bir de gittiği şeyin içine gömüldü. Neyse üzerinde bir şey de yokmuş ama. Oo bu ne? Bunlar ne? Neler var burada? Bir şey yok herhalde. Okay. Buraya gelmek istersen böyle bir yer diyor burada. Hocam ben geliyorum mu zaten yukarıya? Ben iyiyim ha. Siz yanlış bir şey yaptınız az önce Gelin bakalım gelin şerefsizler gelin bakalım Şerefsizler sizi. Böyle Norveç'ten gelip bizim memleketi yakacaksınız ha? Oo. Bu birader bomba fırlatıyor. Kim fırlatıyor lan? Sen misin? of seni. Wo wo wo oke oke oke hey hey. Oo. Sen de şeysin sanırım. Anlaşıldı. İlk önce seni halledeceğiz. Çıkar çıkar kafayı. Çıkar kafayı. Çıkar kafayı. Çıkar kafayı. Çık Birisi, birisinde bol bol bomba var ve ağzımızı burnumuzu kırıyor. Seni bir aradan çıkaralım. Ben kafayı çıkardım ama bana dönüyor. Ha, akıllı bu da. Ben burada daha fazla canlı olacağını biliyorum. Ama saklanmış tabii. bir hani o da farkına durumun ya ben böyle öleceğim yani ben böyle yaparsa. Rex, Rex, Rex, Rex, Rex. Sakin ol Rex dostum. Sakin ol dostum. Eğer ben sana çok fazla sıkarsam, senin canın gittikçe azalacak. Ölce bırakarsam da öleceksin, Rex. Çünkü bizim burada böyle oluyor bu iş dostum. Okay. Aha! istediğimiz buydu. Çeviklik figürü, ah be! Hassas kumaları atlatmak için korkma. Çevikliğin kalıcı olarak 1 puan aldı ve tam da bunu istiyorduk. Çünkü buradan seviye atlamaya geleceğiz. 2.5 e, kata çıkacağız, hadi bakalım. Oh. Oh. Bu da demek ki şey önemli olacak. Gizli gitmek daha önemli olacak bundan sonra çünkü daha fazla hasar veriyor olacağız. İlerleyelim o zaman devam. Büyük planlarımızı devam. Şimdi onu aldık. Ee, aslında kritik olan e, şeyi aldık şimdi ise başka bir figür. Gel gel. Hayır yok sen gelemeyeceksin. Ben aşağı ineyim o zaman. Evet şurada. Gördüğünüz gibi artık 3.6 kat hasarı çıktı. Demek ki 3.1 kattı bundan önce şöyle bir bakıyorum etrafa, aha ezan da okunuyor. Artık bundan sonra şeyimiz e, atomun kutsallığıyla devam edeceğiz. Ben parlayan sinek mi? Oo ben bir sineklerden nefret ediyorum zaten. Sen bir de parlıyorsun. Okey, vur vur vur vur. Hepsi geliyor, Hepsi geliyor, Hepsi geliyor, Hepsi geliyor, Hepsi geliyor. Hayraks, giti lan. Sh sh sh. Şuradaysız sizi. Sanırım bunlar da sonuncuymuş, boş boş ne alışı ama. Aksiyondu bu tamamen. Ama azdan gidip şunlara bakabiliriz. Belki bir şeyler vardır diyeceğim. Hiç yok diye bir şey yok sanırım. Wo wo wo wo. Anlaşıldı. Yok oradan geçmeyeceğiz. o zaman. Şurada ne var peki? Havalan şey, kanalizasyon boşluğu yine bir şey yok. Ne bu. Ha, yağmacı vahşi hortlak. E, öldür o zaman bunu. Şerefsizler bak buraya şey... Güya şey saklamışlar buraya. Gördük koçum gördük. Gördük gördük. Biz bunu önceden gördük. Uuuu sen nesin hocam? Sen... Neymiş o ya orada bir el feneri, deniz feneri var o deniz fenerine giderim ben. Deniz feneri gördüm mü giderim. Ee, Gördüğüm mü giderim de ilginç bir şey oldu burada genelde. Bu oyunun şeyi, ben onu gördüm bir kere yani ben onu gördüm oraya gidilecek. Sen nesin bilmiyorum ama bir vurayım seni. Gizli saldırı üzerinden 3.6 kat hasar. Ulan zaten... Ee, dönerken bir mermi de almamız gerekecek. Bir süre böyle gidebiliriz ya. Dörtte ne var? Bunlar hemen halletmiş olayım. Üçte bu var. İkinci bir silaha ihtiyacımız var. İki de silahımız yok. İkiye koyacak bir silah lazım bizim. hoş ikiye büyük bir ihtimalle bir tüfek koyarız ama tüfekte bulamıyoruz abi. Ech, ech. Eh. Eh. Geldiler arkadan geldiler gerçekten de. Sen halledersin onların minik, minik şeyler zaten. Sen metalden yapılmasın. İki tekme at. Bakalım yukarıdan nasıl bir dehşet bizi bekliyor. Güzel bir yermiş burası. Ha dergi burada olabilir belki. Hani dergi için gelmedi ama geliyor. Ne ne oluyor? Kaçıyorlar mı gidiyorlar mı? Buradan çok çok güzel sniper tüfek olurmuş burada aslında. O diğer tarafta bir şey var. Onu alayım ben. Buraya mı geliyorsunuz? Nick, bunlar geri geliyor. Nick. Öf, kesinlikle diğerlerine vuruyoruz. Şu an çok keyifli de ona vurması. Neresiniz lan? Siz vuracağım şu an. İnanılmaz keyif alıyorum şu an vurmaktan. Oh. Gel, gel, gel. Göremiyorum ben. Sizin Öf. Öf. Özür dilerim vuramadım. Bir dakika. Of. Bir şeyleri ateş ederek yakmak müthiş, müthiş bir duygu ya. Kesinlikle müthiş bir duygu. Çok hoşuma gitti. Bunu biraz bir süre bunun kullanalım. Diri kadar seri değildir belki ama yani yakıyor. Ateşli bir silah anladığınız kadarıyla. Sıcak çatışmaya gireceğiz. Aa. Birisi ölmüş burada. Alırım yaparım. Üff. Oh ölmediğim için mutluyum. Çık yukarı çık. yukarı, çık, Ne var burada? Peynirli makarna. Teneke kutu. Birileri burada keyif yapmış. Keşke bunları çalınca bir şeyler olsa. Ama olmuyor. O ne ya? Neyse biz şeye gidelim. Quincy karakoluna gitmeyeceğiz bu arada tabii ki. Ee... Orası daha sonra. Başka bir macera için gerekecek. Aa, Sen de burada ayıcığınla birlikte ölmüşsün. Buradan manzarayı seyrediyormuşsun. Güzel bir manzaraymış. Gerçekten de güzel manzaraymış. Değilip, bir sefer güçleneceğiz. Azıcık güç güçlenmemiz gerekecek. Azıcık güçlenmemiz gerekmeyecek de işte güçlenelim yani. Zarar gelmez güçlenmekten. Kalıcı olarak güçleneceğiz. Onun için de şuraya gitmemiz gerekecek. İnşallah bir görev öyle bir şey gerekmiyordur oraya gitmek için. Çünkü o bana görev vermesini bekliyordum. Vermedi şerefsiz. Diyor ki ee, hocam görmeden inanmam. E, lan bırak gösterelim işte. Bırak gösterelim. Yanlış yerde kullanmayın bu cümleyi. Yanlış yerde kullandığınız zaman çok kötü şeyler, sonuçlar doğurabilir. Evet, e, süper mutant kardeşler. Yamacı mısınız siz ya? Yaktım bak nasıl yaktım. Bak nasıl yaktım. Aa köpek öldü. Rahat ol. Nick, rahat ol. Öldürmeye geldik biz bu şerefsizleri. Gel diyor, gel gel. Buraya gel. Bana güvenebilirsin. Hızlı ve acısız olacak ölümün diyor. Ya hızlı ve acısız bir ölüm olacak. E, okay. Var mı vuran birileri?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 Okey bir daha şey yapıyoruz ooo zordu neymişsin sen cezalandırıcı metal Teşekkürler yani gerçekten Hocam Ne sıkıyorsun bana sen Evet ben hala buradayım sen yukarıdasın gel gel geldim geldim geldim dur geldim bir dakika wow çok vuruyor Bizim başka şeylere ihtiyacımız olacak. Oo. 12 mermi mi eklendi? 12 mermi neden eklendi ya? 12 mermi bir yerden mi düştü? Ne oldu oğlum? Mesajı gördünüz sizde değil mi? 12 mermi eklendi bir yerden. Üstüme mi düştü lan 12 mermi? Ben mermileri havada mı yıkadım acaba bir şey mi oldu? Özel bir yetenek mi açtık yoksa bir yerden? Ben ağırım bu arada şu an. Yani e, seninle oyunları oynamıyorum, bir oyunda sana karşı oynuyorum desek daha tutarlı bir ifade olur. Oh ne güzel temizlik. İlginç bir dejavu yaşadık app'larım. Tam az önce şuraya baktığım anda ve dejavu da devam ediyor ha, wow. İlginç bir durum. Böyle biraz so Ö Ölecek miyim ben az sonra? Sanki öleceğim ama. Öyle bir, öyle bir dejavu yaşıyorum şu an. Az sonra... Öleceğimi şey yapan bir dejavu. Okey, burada e, mermiler çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Gittiğimiz her yerden 10 milimetrelik mermi almamız, almamız gerekecek. Şu an şey e, sesi bu, müziği. Wow, şu an kötü bir yere geldin. Kötü bir yerin kötü bir kısmına geldin. Hazırla kendini. Baksana. İlk denemem ilk denemem ilk denemem hiç kırmadım. ilk denememde çok zor kilidi açtık çünkü çok zorda oynuyoruz çünkü belli kurallarımız var bizim neyimiz var sadece konvansiyonel silahlar eee şey yok eee Hocam selam ben sizi öldürmeye geldim sadece konvansiyonel silahlar fast travel yok eee parça zırhlar giymiyoruz öldü o bak o o öldü var mı buraya gelecek olan olan Tako'da öldü. Oh, Orada onlar neydi? Or bir bizim arkadaşlar mı öldü acaba? Acaba bizim arkadaşlar mı öldü? Evet öldüler. Siz arkadaşlar öldüler. Siz de öleceksiniz. Bir, onun birileri size pusu kurmadı lan. Ya yani ben size şu an pusu kuruyorum. Burası kendi mekanınız. Azıcık bir sıkıntınız var o konuda eğer. şeysiniz. Şimdi buralarda bir yerde... Bir, bura, buradaki bir yerin boss mekan olması gerekiyor. Onlar aşağıdaki bir yer. Aynen bakın. Mesela şunu hallettik. Artık bir şey yok diyordu bak. Ceti azaltalım. Bence de azaltın. Sizi kötü etkiliyor ya. Gencecik insanlardınız ya. Çakı gibi insanlardınız. Ne oldu size? Kötü oldunuz ya. Kötü kötü oldunuz hepiniz ya. Hey dostum. Dostum. Hey, hey Nick. Gel gel. Nick. Nick. Şimdi onlar oraya gelecekler. Biz diğer taraftan onları vuracağız. Nick. Biz arkalarından yaklaşacağız. Nick. Onlar bilmiyorlar onların arkalarından yaklaştığımızı. Onlar sanıyorlar. Oo, oo, oo! Okay, wow dostum. Okay, okay sen sen ölmen lazım. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, ölme, hayır. Ölme, ölme. Oho, oho, oho, oho. Okay. Evet, azıcık bir küçük küçük bir kuşatmaya. Oo, katı selam kati. Hooo oh, oke, oke, okey okey okey okay, okay. Bağımlı olmama Hiç vuramadım dedim, hiç vuramadım Sen de öleceksin ve sen de öldün Tamam şimdi diğerini halledebiliriz Dur bakalım. Ee, bir adiktol kullanalım. Ha, Okey. Bağımlılıklarımızı bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi silahlar. Havan topu sis bombası da falan olmazmış ama. Okey. Hey hey hey hey. Ulan bu şerefsiz nasıl şey oldu ya? Nasıl hayatta kaldı ya? Neresi Peşimizden mi geliyor bu hayvan? Sen oradan ben buradan Nick. İki taraftan kıstıralım bu şeref size. Ne olduğunu anlayamazsın. Sana biraz sonra yalnız kalacağım. Yettim. Yettim Nick. Of nasıl da parçaladık be nasıl da parçaladık be. Öl ulan! Öl ulan! Öl ulan! Şerefsiz seni! Oh. The head. Oyuncak. Oyuncak arıyoruz şu an. Okay, buldum. Ee, bu Tesla bilim enerji silahlarından en fazla %5 kritik hazer sağlıyoruz. That's cool. ee, bu da dayanıklılık figürü. Yep. Dayanıklılıkmış. Renk değilmiş ama okey daha dayanıklı oluruz. Osman'ın fikirleri de. Dayanıklıdır. Savunduğu ilkeler de dayanıklıdır. Kendi varlığı gibi. Her zaman takım için bir tane almaya hazır olun. Dayanıklı puanı bir istik. Artsın o zaman. Güzel. Şunları da yanmalıyım yani. Şunu da yanmalıyım. Oh. Yine çok fazla ağırlık taşıyor. Oo, Wow. Okey. Bölüm kesinlikle... Bu arada bu gördüğünüz şey... Glory şey falan filan okeyler eksiler onlar bunlar Poseidon enerji gizemi olarak biliniyor Fallout 4'te ve ee, çözülmesi beklenen bir gizem. Neyse çok uzatmayacağım. E, çok teşekkürler baştan takip ettiğiniz için. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözülükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.